Şimdi senin çalışmaların ne konularda olacak? Türkiye'de kerhanelerin kapanması için uğraşacaksın. Yani buna uğraşıyor, 200 bin kadın genel evlerde satılıyor. Diyanet bulunan tek bir açıklama yapmıyor. Günde üç milyon Türk evladı oraya fuhuş için gidiyor. Hafta sonlarda beş milyon. E sen ben bunlara karışmam dersen başka konulara karışacağım dersen olmaz. En büyük mesele bu. En büyük haram bu. Bak, 200.000 bin vatan evladı, hanfendi genel evlerde satılıyor ve Diyanet'in maaşları oradan ödeniyor. Evet. Sen de o maaşı alıyorsun Diyanet İşleri Başkanı olarak. Evet. Şimdi bak, bunun sene gideceksin. Burada dürüst olacaksın. Yani hayali şeylerle mücadele değil, somut şeylerle mücadele edeceksin, evet. açık. İki, ney? Her yerde kumar oynanıyor devlet eliyle. Milli piyango, at yarışları, Efendim, evet. spor, toz, loto, to, to, şu bu falan iddia milyonlarca insan bu haram işliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tek kelime ağzını açmıyorsun. Evet. Tek kelime söylemiyorsun. Ne fuşla ilgili, yani genel evlerle ilgili ne tek kelime konuşuyorsun, evet. ne de bu kumar işiyle ilgili tek kelime konuşuyorsun. Evet. Gıkkın yok. Evet. çıtır çıkartmıyorsun. Buradan da çok büyük vergi alınıyor. Tabi oradan da vergi alınıyor, kumardan da vergi alınıyor, o kumardan alınan vergilerle de sizin hocaların, senin maaşın ödeniyor. Başka şarap fabrikaları, rakı fabrikaları bunlar haramdır demen lazım. Diyanet İşleri Başkanı'na, hiçbir şekilde diyemiyorsun ve demezsin de, desene şarap fabrikaları haramdır diye ya, bunlar günahtır de, rakı fabrikaları bunlar günah de, bunların alması, satması, taşınması hepsi haramdır de, diyemiyorsun. Demen gerekir. Bankada faiz bunlar haramdır de. Bankada faiz almak vermek bunlar haramdır de. Günahdır. Yani gariban insanlardan faiz alınmaz diyeceksin. Faiz alınmaz diyeceksin. Bu günahtır haramdır. E tek kelime etmiyorsun. E sen nasıl diyanet işleri başlarmışsın ya. Oturmuşsun. Oturmuş dans edenlerden tüyüm diken diken oluyor diyor. Senin genel evlerden tüyün diken diken olmuyor da 200 bin kadın fuşla satılıyor, fiş veriyorsun fiş ve resmi fiş bu. Oradan da vergi alıyorsun ve sen oradan maaşın ödeniyor. Bunlardan tüyün diken diken olsun. Sen millete ne gösteri yapıyorsun? Sana ne millet, çeşit çeşit inancı var. Alevilerle de o zaman uğraşacaksın. Şiirlerle de uğraşacaksın. Millet senin görüşünde olmaya mecbur değil ki. Ateist de olabilir. Başka dinden de olur. Hristiyan da olur. Musevi de olur. Herkesi kendi enancına mı zorlayacaksın? Zaten bakmakta doğru değil. E bak, e zaten bakma, evet. Sana bak diyen de yok yani. Ama en çok seyrettiğin kanalı bizim kanal ne <gülüyor> <gülüyor> Bu kişi baktığında Yahudi Masonu kitabını hazırlayıp Hazırlayan bir grubun başındaydı diyor. Yahudik Mason'un kitabını hazırlayan bir grubun başındaydı. Doğru. O kişi şimdi kendisi mason olduğunu söylüyor. O da doğru. Tamamen akli dengesi herhalde bozulmuş. Sen doktor mu oldun ya? Profesör mü oldun? Bir sefer de tıp doktoru olmuş. Psikiyatri doktoru olmuş. Sen dini konularda açıklama yapabilirsin. Bir insan akli dengesi Sen nasıl açıklama yapıyorsun ya. Yapamaz tabii. Coşmuş. Ya tıp doktoru olsa, psikiyatrist olsa aklımadır. O da yapamaz mı? O da yapamaz. yapamaz o da yapamaz. Yani o muayene edilmesi lazım yani, bilmem ne, tabii. müşahede edilir falan topluca karar verilir. Evet, evet. Ayrıca benim 5 mütehassıs hastaneden alınmış akli dengesi evet. yerindedir diye raporum var. Evet. 20 ayrı profesörden de alınmış evet. raporum var. Akli dengesi yerindedir diye. Şimdi de buna mı sardırdınız? ''Yahudiler ve masonlar hakaretten ceza aldı.'' diyor. Şimdi de öyle diyor. Eğer yalan söylüyorsa müfterisin. Eğer ispat etmezse müfterisin. Tabii. Koskoca adamsın. Niye yalan söylüyorsun? Evet. Ben Yahudilik ve masonluk konusundan ceza almadım. Evet. Bu konuda benim böyle bir cezam yok. Evet. Yalan söylüyorsun. Evet. Allah'tan kork. Evet. Koskoca adamsın. Evet. Bu doğru olabilir mi acaba? Diye. Bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz şu anda. Çünkü tedbir almamız gerekiyor. Nasıl FETÖ konusunda biraz geç kaldık. Biraz değil, bayağı geç kaldık. Evet. Çünkü FETÖ'nün bir çalışma grubunda görevliydin zaten. Evet. Evet. FETÖ'nün bir çalışma grubunda görevliydin. Anlayamadın, fark edemedin. Onu itiraf ederim diyor, o güzel. Ama şimdi geç kalmamak için çok gayretli çalışmalarım var. Şimdi senin çalışmalar ne konularda olacak? Türkiye'de kerhanelerin kapanması için uğraşacaksın. Evet, tabii, evet, evet. Yani buna uğraşıyor. 200 bin kadın genel evlerde satılıyor. Evet. Diyanet bundan ilgili tek bir açıklama yapmıyor. Evet. Günde üç milyon Türk evladı oraya fuhuş için gidiyor. Evet. Hafta sonlarda beş milyon. Evet. E sen ben bunlara karışmam dersen, başka konulara karışacağım dersen olmaz. En büyük mesele bu. Evet. En büyük aran bu. Bak 200 bin vatan evladı, hanımefendi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 Başka şarap fabrikaları, rakı fabrikaları bunlar haramdır demen lazım. Diğer kişiler başka. Hiçbir şekilde diyemiyorsun ve demezsin de. Desene şarap fabrikaları haramdır diye ya. Bunlar günahtır de.